Arkadaşlar böyle düğün net alışverişini bizi götürür. <gülüyor> Aynen. Telefon almak isteyenler DM atabilir arkadaşlar. Biz pazarlığınızı yaparız. Abi, yoksa bizi kıramadın ama yani. telefonu bayağı kırmışsın. <gülüyor> Aşk <olsun. gülüyor> Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir tane iPhone bulduk arkadaşlar. Bayağı böyle kötü bir durumda. Ölü bir iPhone. Onu yeniden hayata döndüreceğiz ve tabii ki aranızdan birine... <gülüyor> ...hediye edeceğiz. <gülüyor> Hadi yola çıkalım. Evet arkadaşlar, biz Merve ile buluştuk. Kendisinden de rica ettik, videoya çıkabilir misin diye bizi kırmadı sağ olsun. Teşekkür ederiz Merve elinde telefonla hazır bekliyor. Çünkü Bekliyoruz. hazır bekliyor, bir an önce parayı alıp gitme peşinde şu anlar. <gülüyor> evet, e Merve doğru. telefonu yani fotoğraflarda gördüğümüzden birazcık daha haşat. Ya, ya bu, elimizi falan kesmeyelim. Hani. Pili ne alemdeydi, bitik miydi? Pili de miydi? çok kötü. Evet, pil %83. Kasa çok kötü, kaç GB? 32 GB. Ve ekrandaki yanığı da görebiliyorsunuz şu an. Ne kadar istiyorsun şimdi? <gülüyor> ya. Ya. 2000. Biz tabii ki her zaman yani 2 liraya neler alıp. Valla 1850 lira getirdik biz. Çünkü bu cihazın tamiri için de ciddi bir ödeme yapacağız. 1750 olacak. 50 abi hatta yani. Oo de sen değil. de çok indin ooo tamam. Merve pazarlık yapmadık arkadaşlar. Direkt videoyu çıkardık ve direkt böyle önünüzde pazarlık yapıyoruz. E yani aramızda gördüğü konuşmuştuk. Kameralar gördüğü için de mecburen... Evet demek kaldık. zorunda kalacak. Ah, ben 1850 teklif etmiştim ama Lütfi 1750 vermiyor. Uygun gördü, daha iyi hoşlanın. Tamam mısın? Daha fazla uğraştım. En son seninle var. çok iyi bir fiyata araba almıştık hatırlıyorsun. Arkadaşlar böyle düğün net alışverişini bizi <gülüyor> <Biz iş yaparız. gülüyor> Aynen. Telefon almak isteyenler DM atabilir arkadaşlar, biz pazarlarınızı yaparız. Kıramadım yani, yoksa bizi yani. telefonu Bizi kıramadın ama telefonu bayağı ya. kırmışsın. Evet, <gülüyor> bayağı Ay, bir kırmışsın. Bu ne gözünü seveyim Aa, ya. Yani haline... o kadar detay ne arkadaşlar. Ne yaptın? Hayırdır yani? Zaman... Teşekkür ederim Merve'ye. Evet, Hem bizi kırmadın, ediyorum. videoya da katıldığın için. Cihazı da bize indirimli yani sattığın videoyu, için. Videoyu bir izle, son halini görünce bayağı üzüleceksin. Aynen öyle. Sattığını üzüleceksin. Tekrar geri alırmışım sizden. 2.5'a alırsın. 2.5'a Tek, Aa, biz tamire biz şimdi doğru buradan. Göz'ü bir toplayalım arkadaşlar. Bakalım cihaz toplanırken başımıza neler gelecek. Orada işlemlerin ne olduğunu da sizlere aktarıyor olacağız. Hadi çıkalım yola. Evet arkadaşlar geldik. Tabii ki daha önceden belki de hatırlayanlarınız vardır Orhan abinin yanına. Serdar abi öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Kapat Orhan abi abi. <gülüyor> abi. Pardon. <gülüyor> Orhan Serdar abi. Aynen. Abi. Orhan Serdar abi. Orhan abi tamir konularında kendisine geliyoruz. Bundan sonra da mutlaka geleceğimiz videolar olabilir. Bu içerikte de kendisini aradık biz. Yani biz bunu yapmaya çalışacaktık ama bu olacak gibi değil arkadaşlar. Bayağı Ona profesyonel gerçekten. bir el lazım. Bir önce tamire vermedim. Geekbench deneyelim mi? Deneyelim. Bakalım abi. bir fark bunu olacak mı? ekleriz zaten. Aynen. Hem öncesini hem sonrasını. Çünkü bu telefonun şimdi ne yapılacak? Sen onu da anlat bize bir yandan. Anlatayım. Arkadaşlar şimdi bu telefonun bir kere gördüğünüz gibi ekranı zaten ter dan evet. değiştirecek. Hatta kasa komple değişecek çünkü arka taraftaki kamerada zaten çizik. Kasada da kılcal çizikler var. Muhtemelen kameraya yansımıyor. Hatta kılıfın şeyi desen hatı buraya. Böyle göstereyim. İkincisi telefonun pil sağlığı %83'te. Bu pilin değişmesi lazım. %100 olacak sonuçta biz bunu hayata döndüreceksek pile de oldukça Aynen önemli. Öyle. Üçüncüsü de bu telefon 32 GB'lık bir belleğe sahip. Günümüzde bir uygulama yaklaşık 1,5-2 GB'ta. Bu video. Bu hafıza bize etmiyor. Orhan abi de bu hafıza arttırma işlemini çok rahat yapabildiği için hafızasını arttırabildiği kadar arttırmasını rica edeceğiz. 128 yapacağız. Bize bu hem ne kadar mal olacak hem de telefon gerçekten hayata dönecek mi onu görmüş olacağız. Şey diyeceğim, bir alabilir miyim onu? Çok ki. içimde kalacak. Hiçbir şey değişmedi. Orhan abi biz geldik yine ya. başının belası olarak. Evet bu mi? sefer daha temiz bir iş için buradayız ama. Belki birazcık vakit alacak. Şey Mantıklı bir şey en azından yani. Biz Doğru. sana toplam ne kadar ödeme yapacağız mesela onları falan konuşalım. Yani 128 yapılacak. Kasalar değişecek. Kasa değişecek, ekran değişecek. Ortalama 1000 lira gibi bir rakam. Ödeyeceğiz sana. Anladın. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi ödeğimiz. Temiz bir iPhone alsak daha mı ucuza gelecekti? Bize. Biraz şu an ben de bir 7. düşünceye girmedim değil ama... Ama cihazı komple sıfırlamak buradaki amacımız. Bir de hali hazırda mesela kırık bir iPhone bu, bu tarz bir hafif olan bir takipçi hani getirip rahatlıkla zaten tabii yaptırabilir yani. bunu. Neyimiz bozuk olsaydı bu telefonu hayata döndüremezdik? Mesela Touch ID. Touch ID'lerin bir olmayabiliyor. Bir <gülüyor> oluyor. Onun dışındaki hemen hemen her türlü işlem zaten çalışıyor. Kamera kırık. Bunda herhangi bir sorun yok mesela. Bataryayı değil, rahat değiştirebiliyoruz. Tabii. Süper abi. O zaman biz şimdi sana bunu ameliyat için hazırlamanı tamam. istiyorum. Kaç ya saate gelelim? 6. 15 dakikaya gelin diyor. 1-1,5 saat. Bu arada saat. şey, tamam. videoya başlamadan önce ben bir şey göstermek istiyorum. Böyle bir şey gelebilir diye düşündüğüm için Denizli, Nide, Rize diye giden bir cihazın seri numarası var. Ve aynı zamanda da şuradan yine diğerini gösterelim. Cihaz 32 GB arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videonun sonunda bunları tekrardan böyle elimde sizlere gösteriyor olacağım. Çünkü bayağı roket bir iş olmuş olacak. Telefonu alıyoruz arkadaşlar. Tabii yapılırken de birkaç görelim işlem nasıl olur. Hadi bakalım. Şu anda en başta hafızayı yükseltelim. Ondan sonra yavaş yavaş kasasını değiştiririz, ekranı değiştiririz. Evet arkadaşlar, şimdi işlem başladı. En uzun sürecek işlemden başladık işleme. Şu anda hafızası yükseltilecek evet. cihazın. Söktün sen, parçaladın. Bu eski parçası 32 olan. Evet. 128 e değiştireceğiz. Evet. Şu anda işte daha önceden kaydettiğimiz bilgisayara bilgilerini alacağız. Parçayı yükleyeceğiz. Ondan sonra takacağız. 128 olacak. En asla herhalde iş bu. Şu, şu anda. anda gördüğünüz gibi. 128. 128 GB, evet. 256 olur mu mesela abi? Olur. 256 da olur. 256'da olur. Şimdi arkadaşlar içine 128'lik parçayı taktık ve şimdi de tekrardan buraya cihazı kopyalamıştık. Kopyaladığımız cihazı buraya aktarmadan önce bunun içine tabii ki ne kurmamız lazım? IOS kurmamız lazım. iPhone'un yazılımını geriye yüklüyoruz. Bu işlem bittikten sonra da kendi cihazımızı kopyaladığımız yerden buraya geriye aktaracağız her şeyiyle. IMS'idir vesairesidir, iCloud'larıdır. Her şey içine kopyalandıktan sonra da hafıza yükseltme işlemi tamamen bitmiş oluyor. Yani şu an yolun yarısından da ileriye gitmiş durumdayız. Oldu mu Ozan? Vallahi oldu. Videoya başlarken göstermiştik DNR diye. Şimdi yine DNR aynı bizim şeyimiz. Ve burada da 128 GB'ı görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Hafıza yükseltme işlemimiz tamamlandı. Şimdi şu kasayı değiştirelim ve akabinde cihazı bir daha böyle sıfırlanmış hale getirelim. Bakalım neler olacak. Şimdi şu anda kasayı aktarıyorsun değil mi abi? Evet. Yeni kasa burada. Bana aslında taşıman gereken şeyi şu an taşıdın mı? Yani taşınacak zaten bir şey yok. Dolu geldiği için işte bir arka kamerayı alacağız, arka kameraya takacağız. Bir tane e yeni e pil takılacak. Burada Yerim, zaten. zaten kartımızda burada takılacak. Bu Hı -hı. mu abi şimdi? Şu iPhone 7 mi yani? Evet. Şu an gördüğünüz gibi kendisi bu oluyor. Zaten şey. en zaman alan tarafı 128 evet. yapmakta O bitti zaten evet. gerisi artık vides. Buna bir, de Çok bir daha aç. Tamam. Evet. Abi Bekleyin. şeyi soracağım. Elindeymişken bunu iPhone 11 yapabilir <gülüyor> Aslında size bir şey diyeyim mi? Hani çalıştırmıştık ya 33 evet. İşte 33 on hala burada. Var. Evet. Sanırım evet. başardık. Çok abi var. elma logosunu gördük. Şöyle bir ekranı bir kaldırabilir miyiz? Bir Tabii ki bu taraf. Bataryayı bir görelim. Şu anda 33 onun bağladık. Biraz kötü gözükse de... Vay be! Görüyor musunuz arkadaşlar? Neler var? Bizim burada izimiz kalmış. Biz gitmişiz ama izimiz kalmış. Hatıralarınızla yaşıyorum resmen. Her yerde yer bir izimiz yok mu? 7 Değiştiriyoruz mu iPhone'ları? Değiştiriyoruz mu? Ki hala burada. <gülüyor> <gülüyor> Bıraktığımızdan beri 3 ay 4 ay. Oldum şu an? Abi. Evet arkadaşlar, işlem bitti şu an. Cihaz baya bebek gibi olmuş. Hayata ya. döndü mü? Valla hayata dönmesi... Hocam, stresi... sen mi açacaksın, ben mi açayım? Tabi sen aç, buyur. Ne kadar? Çıkar. Evet, biz sizin yerinize gerekeni yaptık. Bir de enerjiyi verelim. Of var ya, nasıl biliyor musun? Şu bebek. 0 iphone almış gibi hissettim kendimi. Çok güzel oldu ya. Ozan bak, az önce düşürdün şimdi düşürmemen Yok, gerekiyor. Düşürmem. O nokta bu nokta. Mükemmel olmuş. Şöyle hemen arkasını göstereyim. Oo duydun mu kire sesini? Evet. Hoparlörü var. de mi değiştirdin abi? Hoparlör de değişmiş. Evet, şimdi cihazımızın neleri değişti abi? Anlat bir dakika, bize. bir dakika. Önce bir kamerayı bir test edelim mi? Kamerayı test edelim. Paşalar, biraz titretmişiz ama olsun. Evet. Tam kamerada temiz, herhangi bir sorunumuz evet, yok. Burada istersen bir hafızayı ve pil sağlık durumunu bir tekrar evet, gösterelim, gösterelim Şöyle pil sağlığına girelim, %100. Paşalar gibi. Şöyle kullanılabilir alanı da görüyorsunuz. 119 GB olmuş abi, kullanılabilir. Evet, Niye 10 GB nerede abi? Abi, 10 lira az öderiz ha Telefon değişmeden önce bir Geekbench yapmıştık. Aynen Şimdi öyle. bir daha bir yapalım, onun bir sonucunu görelim. Bakalım telefon hayata döndükten sonra performans açısından da bir farklılık olmuş mu? Onda hızlıca bir kurulumunu yapalım. Şimdi testler bitti. İlginç sonuçlar var elimizde. Sonuçlar şok etti diyebilir evet, miyiz? Görenleri şaşırttı. Baya şaşırttı gerçekten. Ekranda görüyorsunuz zaten de şunun ekranından bir canlı canlı göstereyim. Buraya mi? attım ben bir önceki testin ekran görüntüsünü. Evet. Hiçbir işlem yapılmamış haliyle %82 iken pil sağlığı ve telefon 32 GB iken aldığımız Geekbench sonucu. Bu da cihazı 128 GB'a çıkartıp pilini yenileyip işte komple telefonu yeniledikten sonra bizleri karşılayan hız testi sonucu. Yani neredeyse bir katı arttı diyebilir miyiz? yüzde evet, %90'ı varan bir hız yükseldiği şu an bizlerle birlikte ilginç ediyorsun. Evet, şaşırdım yani. yani. ben de bu, bu kadar olarak... fark beklemiyordum. beklemiyordum. Telefonu gerçekten de hızlandırdığını anlamış oluyoruz bu testten de. Peki. Tabii ki Geekbench bize yalan söylemiyorsa. Yani oradan. evet bir Geekbench salgı veremediğimiz bir durum var. Çok böyle tabii yıldızların barışmıyor benim son dönemde. Ama yine de bir hız yükselmesinin olduğunu söylemek net bir şekilde mümkün sevgili Peki, dostlar diyelim. Peki Ozan bana bir şey soracağım. Sorun. Bu telefonu ne yapalım? Bu telefonu videonun başında söylediğimiz gibi aranızdan birine hediye edeceğiz arkadaşlar. O yüzden yorumlara sizin şu anda kullandığınız akıllarınızda Telefonda sizi en çok sinir eden, en çok delirten şeyi yani şurada yazdığı gibi telefonumda beni en çok delirten özellik iki nokta üst üste yanına kamerası, sesi gibi şeklinde o, bu formatta yorum atarsanız aranızdan bir kişiye bu yepyeni 0 kilometre 128 GB'lık iPhone 7'yi hediye ediyor edi edi olacağız. Bizim gönlümüzden kopmuş olsun. Aynen ya. öyle. Tamam o zaman arkadaşlar olayı kavradık diye düşünüyorum. Videonun da sonuna gelebilir miyiz? Videonun sonuna yavaştan gelebiliriz. 2750 TL bandına gelmiş oldu bu yenileme işlemi ve cihazına satın alalım. Orhan abi sen biliyorsun <gülüyor> piyasayı, biz kazık yedik mi? Biraz. <gülüyor> Ama en azından eski bir telefonun hızlandırılabileceğini ve güçlendirilebileceğini evet, öğrenmiş olduk. Oldu. Evet, oldu. Hızının artabileceği ve böyle şeylerin olabileceğini görmüş olduk. Evet. Tamam. Sen biliyor muydun böyle bir şey olacağını peki? Bekliyor muydun böyle bir sonuç? Yani bekliyordum, yapan ben, sen bekleyen de ben olmalıyım diye düşündüm. <gülüyor> Bir, bir, bir. Önce konuyu kapatabiliriz artık. Kozu indir abi ben kafadan gavir. Arkadaşlar Kavir. kendinize çok iyi bakın. Ekrandaki Video evet videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın diyelim. Ekrandaki bağlantılardan da bambaşka içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Ha, abone ol butonu var burada. Da. Abone olalım. Çanı da açmayı unutmayın. Ee, bir de çan var. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. <gülüyor>